Arkadaşlar merhaba kanalımın mutfak bölümüne hoş geldiniz turşu dönemi açıldı Arkadaşlar bugün pazara gittiğimizde 2-3 gezgahta mutlaka turşuluk malzemeler görürsünüz ee, bunlar kışlı hazırlık ve yediğimizde lezzetli doğal olan e, turşularımız olacak malum evde yapılanlar daha sağlıklı geliyor insanlara e, Dışarıda satılanların içine katkı maddesi katılıp katılmadığını bilmediğimizden dolayı her ne kadar yesek de tereddütlü de oluyoruz. Bu turşuyu yapmak çok kolay ve az malzemeyle yapılıyor. Aslında biz ev hanımları ve çalışan bayanlar turşunun zor olduğunu düşünüyoruz ama hiç de düşündüğümüz kadar zor değil. Neyse kısa kesiyorum şimdi e, malzeme aldım arkadaşlar bugün pazardan böyle üzerlerinde sapları olan sarı turşular sarı acı biber turşuları diyeyim bunları çıkartıyoruz arkadaşlar böyle çok kolay çıkıyor böyle ayıklıyoruz bakın ayıkladıktan sonra bu şekilde yan tarafta bir kabımıza atalım ve bunları böyle tek tek temizleyelim. Bu şekilde tüm malzemeleri temizleyeceğiz. Daha sonra aşama aşama sizlere turşuyu nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yıkayıp ayıkladım ve ortalarına şöyle bir çizgi atıyoruz. Bu eşit şekilde e, turşumuzun her tarafının suyu emsin diye yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi bütün e, biberlerimize yaptıktan sonra bu görmüş olduğunuz malzemelerle birlikte kavanozumuza e, istifleyeceğiz. Turşu haline getireceğiz. Peki burada ne var? Buradan iki tane yarım kavanozluk çıkıyor arkadaşlar. Hatta şu biraz yarım kavanozdan büyük yani e, ölçü olarak burada kaya tuzu var limon tuzu var ee, biraz aroma versin diye karabiber taneleri kullanacağım 2 ee, şişe için yarım yarım sirke kullanacağım 6 diş sarımsak e, soydum bunları böyle böldüm 3 bir, bir tarafa ayırdım arkadaşlar ee, bu şekilde bunu kurmaya başlayacağız İsterseniz nohut da katabilirsiniz soğuk olgunlaşsın diye. Şu anda elimde nohutum olmadığı için ben koymayacağım ama bu malzemelerle de turşumuz olacaktır arkadaşlar. Ben şimdi hepsine tek tek çizgi açtıktan attıktan sonra turşumuzu nasıl kurduğunu göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi turşumuzun kurulma aşaması her kavunuza 3 er adet sarımsak doğradım. 3 baş sarımsağı böyle en dibine atıyoruz. Daha sonra karabiberlerimizi şöyle bir tutamalım. Fazla da konmazda gerek yok. Böyle bir atın. Aroma versin diye koyuyoruz bunda. Sonra turşuluk biberlerimizi içine yerleştirelim. Şöyle. Bir kısım yerleştirdikten, hemen sonra böyle tuzumuz var bir miktar atıyoruz. Sonra biberlerimizi tekrardan yerleştirmeye devam edelim. Ve arkasından limon tuzumu ekliyorum. Şöyle birazcık göz kararı koyuyorum arkadaşlar tekrardan koyalım ve tekrardan kaya ucuna ekliyorum ve şöyle biberlerimizi yerleştirdikten sonra birazcık daha kaya tuzu ekleyeyim. Bu kadar. Şimdi elimde bir bardak sirke var. Bunun yarısını kullanacağım. Bakayım. Tam yarısını kullandım. Üstüne suyu ekleyeceğiz Arkadaşlar e, bu su içme suyumuz olsun lütfen içme suyumuzu da ekliyoruz Şöyle, bu kadar bu yaptığımız kavanozların üstünü kaynatılmış kapakla kapatacağız diğer e, diğer kavanozunu da aynı şekilde yapacağım tekrardan gösteriyorum sarımsaklarımızı atalım Şöyle yapayım. üstüne arama versin diye karabiber tanelerimizi ekleyelim arkasından Biberlerimizi atmaya başlayalım atıyoruz bir miktar attık k ekledik sonra bir miktar daha atıyoruz Yol arkasından tekrardan biberlerimizi ekliyoruz, kaya biberlerimiz. Bunu da ekledikten sonra sirkemizi diğer yarısını da turşumuzun üzerine tıklıyoruz arkasından suyumuzu döküyoruz ve turşularımız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar böyle cili cili kapaklar aldım ee, kaynattım şimdi çok sıcak dokunamıyorum ee, Tuşların üzerine bu şekilde kapattım bu e, oluncaya kadar serin bir yerde bekleteceğim sonra inşallah Allah'ın izniyle afiyetle de yiyeceğiz benim sarı biber turşusu videom bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.